Dostlar merhabalar. Bakalım bu yeni sorumuz ne söylüyor bize? Diyor ki, ee, öncelikle şuradan bir de kalemimizi alalım da. Heh. Şimdi bir dik üçgen var. Dikliğinden diklik inmiş. Burada bir öklit patlatılabilir. ikiyi vermiş. Bize de BD aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi BD burada görüyorsunuz. Öncelikle şu X'i BD'nin olduğu şu üçgenin içine taşımak istiyorum dostlarım. Dolayısıyla şunu yapalım. Şuradaki açıya biz bir y diyelim. Bakın x ile y'nin toplamı 90 oldu. Dolayısıyla şuradaki açımızın da x olduğunu biliyoruz. Şurası 90 dereceydi. Buraya da y etsin sen diyebiliriz. Şimdi hedefimiz b'de burayı bulacağız. x'i kullanacağız. x açısını ve karşısındaki kenarı kullanacağız dostlarım. X ve karşısındaki kenar. Şimdi dolayısıyla ben X'in ya sinüsünü yazayım. Çünkü karşı kenarını kullanacağım. Ya da tanjantını yazayım. Karşı bölü komşudan. O halde şurada kenara tanjant X'i bir yazmayı deneyelim. Tanjant X karşısı BD. Komşusu AD. Şimdi AD'yi de içler dışlar çarpımı yaptığımda. AD çarpı tanjant X eşittir. BD geldi dostlarım. Şimdi ben BD'yi arıyordum zaten. Bakın ne çıktı? AD çarpı tanjant X çıktı. O halde şu AD hakkında da bir yorum yapabilirsek BD'yi trigonometrik fonksiyonlar cinsinden bulmuş oluruz. O halde hedefimiz AD oldu şimdi. Bakın diklikten dikliğine demiştik Öklit çakalıp AD'nin karesi AD'nin karesi eşittir BD çarpı 2 Hadi getirin ad'nin karesini şurada yerine yazalım ad gördüğümüz yere ki burada her iki tarafın karesini kare kökünü alırsak ad eşittir kök bd çarpı kök 2 şeklinde yazılabilir ad'yi yerine yazıyorum kök bd çarpı kök 2 çarpı bir de yanında tanjant x var eşitmiş bd'ye. Hadi her iki tarafın karesini alalım şu köklerden kurtulalım karesini alırsak bd kalır çarpı karesini alırsak 2 çarpı karesini aldım tan kare x oldu eşittir burası da BD'nin karesi hemen şu BD ile karesindeki BD'yi bir tanesini götürelim bakın geriye ne kaldı iki tane tan kare x eşittir BD uzunluğu kaldı cevap Adana'dan çıktı dostlar hadi bir sonraki soruda görüşmek üzere öpüyorum hepinizi